20 yıllık fırıncıyım. Gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Sabah kalk, uyuyoruz bir şey yok. Sabah kalkıp telefonumuza bakıyor 10 bin lira, 10 bin lira zam gelmiş ona. Gerçekten şu anda öyle bir zor durumdayız ki kapatma derecesine gelmişiz. 12-13 kişi burada çalışıyoruz. Yani bırakın maaşımızı, bırakın karımızı, ekmek götüremiyoruz eve. Size yemin ediyorum ya. Yani eğer yetkili biri varsa gelsin burada tezgah eden, otursun, ekmeği satsın baksın. Ya kiramcı ya diyemiyoruz. On istiyoruz, adama çek keseceğiz. Adam diyor ki çek yok, ben çek kabul etmem diyor. Sayın valimize illettik, belediyemize illettik. 1.75 kabul ettiler önce. Ya biz dedik ki yani biz kurtarmıyor bizi dedik. Gerçekten de kurtarmıyor. Her gün, her ay, yani ay değil de haftalık zam geliyor. Gerçekten onu da alamıyoruz. Ya bakalım ne olacak bugün? İnşallah bir şey çıkar. Cuma gününe kadar demiş bekleyin demişler. Artık bakalım inşallah bir şey çıkar. 10-15 yıldır fırıncıyım. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam. Zam üstüne zam. Ee, bir yıl önce bir torba 10, 103 liraydı. Ekmek 1,5. Normal değil. Ekmek 1,5 olduğuna normal değil. Yani karımız vardı. Ama şimdi bir torba 275 lira oldu. Ekmek fiyatı aynı. Böyle bir şey olur mu? Maalesef kazanmıyor. Biz yetkililerimize sesleniyoruz. Bunlara bir el atsınlar. Bu bir çözüm değil. Esnafı mağdur ediyorsunuz. Artmasından ziyade bizim elektrik %100 arttı, kiralar artıyor, sigortalar, sigorta. burada hiçbir sigortası çalışan yok. Hepsi sigortalı. Onlar arttı, vergilerimiz arttı, elektrik olsun, kira olsun. Bunlar hep arttı ama ekmeğe zam yok. Geçenlerde zam geldi, 1.75 oldu. Biri çoktu, 1.75 oldu. Ama o 1.75'i dahi biz itiraz ettik, değil itiraz etmedik ama Bekliyoruz bir sonuç o da gelmedi hani tamam 175'ten satalım ama onda onay vermediler bugün dahil 15 lira e, bir turba ona zam geldi